Ofisime hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zündücan. Bugün sizlerle regl ağrılarından ve beslenme-lon ilişkisinden bahsedeceğiz. Ergenlik döneminden menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak gerçekleşen vajinal kanamalara regl dönemi ya da adet kanaması adını veriyoruz. Bu dönemdeki ya da daha öncesindeki beslenmeniz tabii ki bu dönemde yaşadığınız semptomları etkiliyor. Örneğin inflamasyonu tetikleyici bir şekilde beslenirseniz semptomları artmış bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Kas kramplarınız, ağrılarınız, baş ağrılarınız, yoğun halsizliğiniz, beslenmenize dikkat etmediğiniz koşullarda bunları daha şiddetli yaşayabiliyorsunuz. Çünkü prostaglandin dediğimiz kimyasal bir madde inflamatuar bir maddedir. Menstrüel döneminizde aslında prostaglandinler vücuttan dışarıya atılmaktadır. Ancak bazı dönemlerde tabii ki bu atılım gerçekleşirken kas krampları, ağrılara sebep olabilmektedir ve tabii ki bazen de kan dolaşımına da bazı prostaglandinler az miktarda da olsa duşuma katılabilir. Öyle bir durumda da yine bu sefer iser gibi mide bulantısı gibi baş ağrıları gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bizim hedefimiz glendin miktarını beslenmemize azaltmak. Bunu da nasıl yapacağız? Tabii ki anti antioksidanları beslenmemize ekleyerek. Örneğin koyu yeşil yapraklı sebzeleri, limon, naranjiye gibi C vitamini yüksek meyveleri, orman meyvelerinin yine antioksidan kapasitesi yüksek ya da kiwi'yi meyve ve sebzeleri beslenmemizde yeterli ve dengeli miktarda aldığımıza emin olmalıyız. Tüm bunların yanı sıra örneğin zerdeçal, zencefil gibi anti -inflamatuar baharatları beslenmemize ekleyebiliriz. Tüm Miktarımızı ciddi miktarda yeterli ve dengeli şekilde içip içmediğimize emin olabiliriz. Yine omega 3 yağ asidi antiinflamatuar bir yağ asididir. Mutlaka yeterli miktarda beslenmemizle karşıladığımıza e, ya da gerekiyorsa takviye alıp almadığımıza dikkat etmemiz gerekmekte. Bunların yanı sıra tabii ki fiziksel aktivitemizde regle ağrılarını daha kontrollü geçirebilmek adına bize destek olabilecek bir diğer madde. Bu noktada beslenmemizle ve yaşam şekli değişikliklerimizle antioksidanları beslenme alarak hayatımızı değiştirerek kas kramplarınızı ve diğer semptomları regül döneminde azaltabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz bu konuyla ilgili yazdığımız yazılarımıza da ulaşıp daha ayrıntılı bilgilere ve tariflere ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgi dolu günler diliyorum.